Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi bütün PlayStation'lar aynı masada. Biz de bunların derinliğine ineceğiz neler var masamızda hemen bir başlayalım burada bir adet playstation 1'imiz var şurada arkada küçük olan playstation 2 onun hemen altında playstation 3 var onun hemen sağında playstation 4 ve 4 pro var onun hemen solunda ise playstation 5 var arkadaşlar şimdi öncelikle hani içerikteki amacımız hani böyle kapsamlı bir oyun testi vesaire vesaireden daha çok arkadaşlar tarihsel anlamda gerek tasarım gerekse de donanımsal olarak bu cihazların ne hale geldi. Tabii ki de oyunlara bakacağız ama bir oyun performans kıyaslaması gibi düşünmeyin bu içeriği şimdi hemen direkt olarak ...konuya giriyorum arkadaşlar. Tarihsel anlamda ilk olarak karşımıza çıkan PlayStation aha da bu. Şimdi bu cihazda enteresan bir hikaye var arkadaşlar. Çünkü PlayStation 1'in var olma sürecinde... ...Sony ile Nintendo arasında veya işte farklı firmalar arasında ciddi bir rekabet söz konusu. Hatta bu siparişi ilk yani CD-ROM'ların ilk Nintendo'nun verdiği falan da söyleniyor. Finalde Sony kazanıyor ve bu ürünü piyasaya PlayStation 1 olarak sürüyor. Teknik anlamda ise 32-bit R3000A işlemcisi var. GTE grafik motoru... 2 MB bellek ve maksimum 480p'ye kadar çıkabilen bir ekran çözünürlük oranımız var. Fiyatı 299 dolardı ve arkadaşlar 100 milyonlarca sattı. PlayStation 1 ile işte çok ünlü olan oyunlar da vardı. Biraz onlardan da bahsedeyim sizlere. Bu oyunlar Air Combat, Battle Arana Toshin'den, daha sonrasından Tekken 3, Tomb Raider, Final Fantasy gibi oyunların da eklenmesiyle PlayStation 1 aslında şu masada görmüş olduğunuz pek çok üründen daha efsane bir hale geldi. Hatta şöyle düşünün, sene 1996'ya geldiğinde PlayStation 1'de oynayabileceğiniz 400'den fazla oyun vardı. Bir sürü oyun vardı evet ama bu modellerin içerisinde dahili bir depolama alanı olmadığı için oyunları kaydedemiyordunuz. Yani bir oyun oynarken yenilirseniz, yanarsanız bilmem ne elektrik ıvır zıvır giderse T baştan başlıyordunuz. Doğal olarak bu modelde arkadaşlar bunun önüne geçebilmek için ön kısımda 2 adet memory kart slotu bulunuyor. Onun hemen altında ise dual şokları bağlayabileceğiniz 2 adet kumanda girişi bulunuyor. Tasarımdan devam edelim. Cihaza şöyle bir baktığımız zaman üst kısmında PlayStation 3'de yan hatırlamıyorsam terk edeceğimiz şu CD butonu var arkadaşlar PlayStation 1'de buna bastığınız zaman böyle bir kapak açılıyordu. Bunun yanında işte açma kapama butonu, reset tuşu falan filan var. Arkasında seri IO bağlantı noktası, multi output ve bir adette adaptör takabileceğiniz giriş bulunuyordu. Bu klasikleşmiş kontrolcümüz aslında PlayStation 1'de de ana hatlarını koruyordu. Bana soracak olursanız 5'e kadar da en azından iskelet halini koruyor görünüyor. Şimdi gelelim şuna arkadaşlar. Bu konsolda en çok oynanan ve en efsane olan oyun Grand Turismo 1'di. Artık PlayStation 2'mize geçelim. Bu da aslında ikonik bir tasarım. Hani bunun da böyle ön kısmında CD açma yeri var. Şuradan bastığınız zaman böyle açılıyordu. Bu da PlayStation 1 ile kıyasladığınız zaman yani neredeyse PlayStation 1'in CD-ROM alanına sığabilecek kadar küçük bir cihazdı. Fiyatı 299 dolardı ve çıktığı yıllarda bu cihaz milenyum mucizesi olarak anılıyordu. Bu da 100 milyonlarca sattı bu arada. Bu kadar çok fazla satmasını sağlayan şey yine kuşkusuz olarak PlayStation'ın kendi oyun sayısının çok fazla olmasıydı. Biraz da teknik özelliklerimiz tenma bahsedeyim sizlere. 295 megaz 128 bitlik Emotion Engine işlemcisi var. 8 megabayt video belleği, 32 megabayt bellek, DVD desteği, 8 megabaytlık hafıza kartı ve SD kart desteği gibi pek çok detayda sahip kendisi. Çözünürlük kısmına gelecek olursak kağıt üstünde bu cihazlar 1080i'ye kadar çözünürlüğü destekliyor. Ama bu iğne arkadaşlar bu i bildiğiniz inanılmaz bir FPS kaybı demek. 1080p ile i arasındaki farkı da en kaba anlamda böyle özetleyebiliriz. Çünkü FPS 30'a kadar düşüyordu. 1080 iyiydi. Yani tam anlamında verimli oyun keyfini PlayStation 2'de de 480p olarak oynayabiliyordunuz. Tasarım anlamında da arkadaşlar yine işte ön kısmına 2 adet USB portu ekleniyor PlayStation 2'de. Burada bir reset tuşu ve açma kapama tuşu bir arada yer alıyor. CD'yi çıkarabileceğiz 1 adet buton, 2 adet memory kart girişi, 2 adet de kol bağlantı noktası var. Arka kısmında da artık hayatımıza internet girdiği için bir adet ethernet bağlantı noktası. Harici ses cihazları için dijital bir tane output ve yine ekran görüntü alabileceğiz bir output ve bir adaptör çıkışı bulunuyor. Tasarım anlamında dediğim gibi yani bu cihazın en önemli özelliği tüm zamanların en küçük playstation ana modellerinden bir tanesi olması. PlayStation 2'yi böyle özetleyebilirim diyorum ve arkadaşlar PlayStation 3'üme geçiyorum. 2006 yılında hayatımıza giriyor PlayStation 3. Tasarım anlamında tabii ki de hemen dikkatinizi çekmiştir. Bir bunun neredeyse yarısı kadar, iki bunun yarısının bir tık azı kadar, üç bildiğiniz kocaman bir şey. Üst kısmına bir PlayStation 3 logosu eklenmiş haricinde ön kısmında açma kapama butonu ve CD çıkarabileceğiniz bir bölüm var. Arkası standart ve bir adet aslında standartın haricinde bir adet HDMI portu ekleniyor. LAN kablomuz var, adaptör çıkışımız var. Bu modellerle birlikte CD'ler artık cihaz üzerinde bulunan bir butona basarak bildiğiniz CD ROM haznesinin içinden çıkıyor. Bizim elimizdeki slim model arkadaşlar. Normalde bunun üstü parlak oluyor ve onda çok parmak izi kalıyordu. Bir ayrıntı daha var burada. PlayStation 3 bu zamana kadar çıkmış en sorunlu PlayStation'lardan bir tanesiydi. Anakartı yanıtlı O'sa oluyordu, bu'sa oluyordu. Bir ton arıza çıkarıyordu yani. Hatta bu trip daha sonrasında PlayStation 4 çıktığında pek çok PlayStation hayranını ''Ya bi' bekleyelim, yanacaksa, edecekse bir yansın etsin, görelim, ondan sonra alalım.'' demesine de vesile oldu. Biraz da PlayStation 3'ün teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 3.2 GHz'lik bir işlemcimiz var. 500 MHz'lik Nvidia RSX RS grafik birimi var. Full HD desteği PlayStation 3 ile birlikte geliyor. Yani artık 1080p oyunlar oynayabiliyoruz. 256 MB GDDR3 SD video. Belliği ...ve 250 MB XDR RAM ve 80 GB'lık HDD desteği de içinde mevcut. Bu ne demek oluyor? 1 ve 2'de görmüş olduğumuz hafıza kartı girişlerine PlayStation 3 ile birlikte veda ediyor. Bir şeye de hoş geldin diyoruz arkadaşlar. O da şu PSN Store. Sony'nin oyunlarını vesaire vesaire sattığı mağaza hayatımıza PlayStation 3 ile birlikte veriyor. Oyun kısmında ise bu serinin en iddialı oyunları... Devil May Cry, Elder Scrolls, Sonic, Killzone 2 gibi oyunlar bu konsolun en iddialı oyunları oyunları olarak sayılabilir. Şimdi artık geldik tarihin tozlu sayfalarından birazcık daha berrak bölümlerine. Ne çıktı karşımıza? PlayStation 4. Şimdi bizim elimizden PlayStation 4 var hem de Pro var. Fakat sizin göreceğiniz oyun ve stok görüntülerinde Pro model değil. Normal düz PlayStation 4'ü kullanacağız. Kaç yılında çıkıyor PlayStation 4? 2013 yılında. Pro ise ondan 3 sene sonra 2016 yılında çıkıyor. PlayStation 4'ün teknik özelliklerini öne alayım. Hemen sizlere sayayım. İşlemcimiz 8 çekirdekli AMD Jaguar 1.84 teraflopsluk AMD Radeon grafik işlemcisi. 500 GB ve 1 TB'lik depolama alanı. 8 GB 5500 Hz'lik GDDR5 RAM'ler. Pro modelinde ise arkadaşlar en ciddi farkı Teleflops'da görüyoruz. 4.4.20 teraflopsluk bir görüntü işleme birimi. Hani nasıl PlayStation 3'te Full HD hayatımıza girdiyse 4 Pro ile birlikte de 4K oyun konsolu dediğimiz şey Sony kısmında hayatımıza giriş yaptı. USB 3.0 bağlantı noktası da Sony PlayStation 4 Pro ile birlikte hayatımıza girenler arasında. PlayStation 4'ün tüm bu PlayStation'lar içerisinde bence PlayStation 1 ve 3 kadar önemli bir yeri var. Çünkü hani oyun dünyasındaki gerçek geliştirmeleri grafiksel anlamda ve oyun motoru anlamında PlayStation 4 ve 4 Pro ile birlikte deneyimlemeye başladık. Yani bu serinin dördüncüsü geldiğinde biz dedik ki bir şeyler artık değişiyor. Çok da haksız çıkmadık. Karşımıza aha da bu kule geldi. Kule dediğimde arkadaşlar PlayStation 5. PlayStation 3'ten bu yana gelen tasarımın ana hatları PlayStation 5 ile birlikte %97 oranında bozuluyor. Böyle bunu yan çevirdiğimiz zaman PlayStation 4 ve 3 ailesinden çok da uzak bir görüntüsü olmuyor. Fakat üstüne eklenen şu beyaz kapakları verilen kavisle birlikte cihaz oldukça modern bir görüntüye sahip oluyor. Arka kısmında artık işte o standart verdiğimiz çıkış bağlantı noktalarına veda ediyoruz. HDMI çıkışımız var, i̇şte güç kablosu var, ethernet var. 2 adet USB bağlantı noktası var. Ön kısmına gelirsek eğer arkadaşlar bizdeki CD'li sürüm. O yüzden burada bir CD çıkarabileceğiz tuş var. Açma kapama tuşu var. USB portları var. Onun haricinde çok da böyle aman aman aman tanımlı bir durum söz konusu değil. Önünde ve arkasında. PlayStation 5 teknik özellik anlamında ise şöyle şeyler sundu bize. İşlemcimiz AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli 3.5 GHz hızında. GPU'muz ham 10.28 teraflop değerine kadar çıkıyor. GPU mimarimiz ise arkadaşlar AMD'nin özel olarak geliştirmiş olduğu bir RDNA 2 seti Dahili depolama alanımız artık SSD'ye dönüşüyor. Oda 825 GB. Bu baya bir eleştiri aldı. Yeter yetmez noktasında bu da tamamen göreceli bir şey. PlayStation 5 hayatımıza giren bir diğer ayrıntı ise 4K oyunları 120 fps değerinde oynamaya başlayabiliyor. Ve böylece arkadaşlar hani videomuzun artık toparlama kısmına girebiliriz. Bu videomuzda sizlere ağırlıklı olarak tasarım anlamında birazcık performans ve birazcık da oyun anlamında PlayStation'ların yolculuğunu aktarmaya çalıştık. Birden 5'e kadar tüm modelleri önümüze koyduk. Ben şunu merak ediyorum. Hemen yorum bölümünde görüşlerinizi bekliyorum. Sizce hangi tasarım daha iyi olmuş ben hemen görüşümü açıklıyorum playstation 2 çünkü gayet küçük ve kompak bir cihaz şu kasada playstation 5 olsa ben bunu alırım sizin de görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar bu videomuzun artık sonuna gelmiş olduk sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bundan beğen butonuna basabilirsiniz kafanıza takılan herhangi bir soru görüş veya yorum varsa bizlere yorum bölümünden ulaştırabilirsiniz başka bir web videosunda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz ayrıca hemen ortaya daki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.